Çukurluk yönü, maksimum ve minimum noktalar ve büküm noktaları hakkında videolar yapmam istenmiş. Ben de hemen bu videoları hazırlamaya yapmaya başlıyorum. Ama kitapta göreceğiniz türden soruları çözmeden önce şimdi size bir genel, genel bir fikir vermek istiyorum. Analiz dersinin bir sürü kural var. İkinci türev pozitif ise çukurluk bu yöne doğru. İkinci türev negatif çukurluk şu yönde falan filan. İnsanlar kuralları ezberlerler ve sınavda Hatırlarlarsa, bu kuralları iyi notlarda alırlar ama sonra da unuturlar, ta ki final gelene kadar. Finaller gelince tekrar ezberlerler ama 30 yaşına geldiklerini unutmuş olurlar. Yani eğer tek amacınız sınavdan geçer bir not almak değilse, bu bütün çaba nafile bir çabadır. O nedenle, size konuyu anlatmak istiyorum ve umuyorum ki bu anlattıklarımı hiç unutmazsınız. Analiz öğrenirken, bu videoda yaptıklarımdan çok daha fazla fonksiyon bilgisi gerekiyor. Şimdi eğrilerle ilgili 3 önemli özellik üzerinde duracağız. Bir eğri çizelim. Şu şekilde göründüğünü düşünelim, varsayalım. x ekseni ve y ekseni şöyle olsun, eğri de, evet eğri de şöyle olsun. Eğer eğriniz böyle olursa, ki analiz dersinde her türlü eğriyi göreceksiniz, çünkü yüksek dereceli polinomların falan grafiğini çizeceksiniz, ilginç noktalar nelerdir? Eğimin 0 olduğu noktalar ilginç noktalardır. Eğimin 0 olduğu nokta peki nedir? Buradaki ilginç noktalar nelerdir? Şurada eğim mesela 0, öyle değil mi? Şuradaki teğeti çizseydim şöyle bir şeye benzerdi. Burada da eğim 0 çünkü teğetini çizsem, bir teğet çizsem şöyle görünür. Şurada da eğim, şurada da eğim 0. Burada grafik düzleşiyor. Ve analizin ilk döneminde grafik çizdiğimizde bu 3 tip ekstremum noktasını inceliyoruz. Buna maksimum diyoruz ve bu durumda yerel maksimum oluyor. Tüm fonksiyon için en yüksek nokta olursa mutlak maksimum diyoruz. Bu da yerel minimum Tüm grafiğin en alçak noktası ise, ki bu grafiği öyle çizdim, bu grafik iki yanda da yukarı çıkıyor. O zaman bu mutlak minimum noktası olur. Ve bu da büküm noktası, çünkü ne maksimum ne de minimum. Grafiğin büküldüğünü görebiliyorsunuz. Şimdi bu noktalar üzerine biraz daha çalışalım. Her tip nokta için grafiği birinci ve ikinci türevi inceleyelim. Öncelikle en fazla karşılaştığımız minimum nokta ile başlayalım y eşittir x kare veya bildiğimiz parabolleri öğrenirken en çok bunu görüyorduk. Tabii bir de parabolün eksilisi var. O zaman grafik şu hale alıyor. Neyse şimdi grafiğin çukurluğunun yukarı doğru olduğu bir minimum noktayı inceleyelim. Şu noktaya bakalım. Fonksiyonumuzun grafiği böyle olsun. Buna f x diyelim. Buradan buraya giderken şimdi eğim hakkında ne diyebiliriz? Birkaç noktada teğet çizip eğim hakkında bir fikir edinmeye çalışalım. Şu noktayı seçersem eğimi şöyle bir şey. Teğet çizmeye çalışıyorum. Şimdi biraz sağda bir nokta alırsam x değerimi arttırdım. Eğim şöyle olacak. Burada eksi ama şurada daha az eksi. Buradaki eğim daha az eksi ve minimum noktaya geldiğimizde teğet düzleşiyor. O zaman da oradaki türev 0 oluyor. Peki, bu noktayı geçtiğimizde ne oluyor? Şimdi eğim biraz daha artıyor. Şimdi eğim pozitif, eğim negatifti. Daha az negatif oldu, sıfır oldu. Şimdi biraz pozitif, burada daha da pozitif oluyor. Şimdi bunu çizmeye çalışalım. Hiç sayı yazmadığım için, eğimin gerçek değerini bilemiyorum. Ama eğim neye benziyor? Burada iyice negatif. Burada baya negatif bir sayı olacak. Gelişi güzel bir nokta aldım. Şu noktada ise daha az negatif, eğim daha az negatif olacak. Şurada da eğim sıfır öyle değil mi? Eğim sıfır. Ve sonra da eğim biraz artı pozitif oluyor ve burada biraz daha pozitif oluyor. Fonksiyonun buradaki grafiğini çizecek olsaydım eğimi yukarı doğru olurdu. Bunun ikinci dereceden bir polinom olduğunu varsayıyorum. Üçüncü dereceden bir polinom olsaydı, bu bir eğri olurdu. Yani eğim şöyle olurdu. Şimdi mantıklı geliyor mu bilmiyorum ama örneğin. Örnek verelim, y eşittir ax kare artı b için türev. fx eşittir ax kare artı b ise bunun türevi ne olur? 2 ax artı 0. Türevin grafiği bir doğru olur. Orijinden geçen bir doğru. Aslında orijinal geçmek zorunda değil ama neyse, siz mantığını anlamışsınızdır. Şimdi ikinci türeve geçelim, yani eğimin eğimi. Eğimin eğimi, evet eğimin eğimi. Şimdi şurada çizelim, ikinci türev. Neyse, bu şimdi f x'e göre ikinci türev. Burada ikinci türev için, peki ne diyebiliriz? İkinci türev, türevin eğimidir. Peki bu eğim nedir? Eğim sabit. Bu durumda sabit, yani yukarı doğru bir eğim var. İkinci türevin grafiği şöyle olacak, pozitif, sabit bir sayı olacak. Ekstremum noktalarını incelerken, maksimum mu, minimum mu diye sorgularken yani şöyle düşünüyoruz. Eğer minimum ise, bu noktanın etrafında eğim için ne diyebiliriz? Eğim artıyor olmalı, öyle değil mi? fx azalsa bile, şurada olduğu gibi, eğim artıyor. fx'in azalma hızı, azalıyor. Yani eğim artıyor. Eğim daha az negatif, daha az negatif oluyor. Ve sonra da daha da artıyor. Buna göre eğim artıyorsa noktanız minimum demektir. Ve aynı zamanda ikinci türev pozitif ise çukurluğun yukarı doğru olduğunu biliyoruz. Umarım minimum noktanın ve yukarı doğru çukurluğun mantığını şimdi anladınız. Peki bunun tam tersi ne olur? Neredeyse her şey tam tersi oluyor. Şöyle bir eğrimiz olduğunu yine varsayalım. Burası x ekseni, eğer eğrimiz böyleyse burada çok yüksek bir eğim var. Sonra eğimimiz azalıyor, sıfır oluyor. Biraz negatif oluyor ve sonra daha negatif oluyor ve daha daha negatif oluyor. Eğimin değişimi bu maksimum noktaya geçerken, çukurluğun aşağı doğru olduğu bölümde daha negatif oluyor. O zaman eğim nasıl olacak? Türevi çizersem şöyle bir şeye benzeyecek. Şurada eğim çok büyük bir sayı olacak ve x arttıkça eğim azalacak. Yaklaşık şurada 0 oluyor ve azalmaya devam ediyor. İkinci türevin grafiğini çizseydik peki nasıl bir grafik olurdu? İkinci türev bu fonksiyonun türevi olurdu. Yani negatif bir sayı olurdu. Yani ikinci türevin grafiği böyle olurdu. Negatif bir sayı. Bu noktayı orijinal olarak kabul ediyorum. Neyse geri kalan konuyu şimdi aceleye getirmek istemiyorum. İşte maksimum minimum noktalar böyle. Bir sonraki videoda size büküm noktalarının mantığını anlatacağım. Sonra da kitaplarda rastlayacağınız türden örnekler yapacağız ama bu videoda esas size göstermek istediğim şey şuydu. Bu öğrendiğiniz ya da ezberlediğiniz kurallar böyle büyülü, sihirli şeyler değiller. İkinci türev pozitif ise çukurluk yukarı doğru. İkinci türev negatif ise, çukurluk aşağı doğru dendiğini biliyorsunuz. Belki de hep şimdiye kadar kafanızı bu tarz ezberlerle doldurdunuz. Ama umuyorum ki, bu videoda size gösterdiğim şekilde düşünmeye başlarsanız, mantığınızı kullanabilirsiniz. Birinci türevin sıfır olduğu durumda, eğimin de sıfır olduğunu kavramışsınızdır. Yani umarım. Neyse, bir sonraki videoda büküm noktalarını konuşacağız ve sonrasında birkaç soru çözeceğiz. Yakında görüşürüz.